Herkese merhabalar. Ben bugün sizlere çikolata kistinden endometriozis kistik formasyonu endometrioma'dan bahsetmek istiyorum. Aslında bir örnekle başlamak isterim. Nasıl şeker hastalığı adı çok tatlı olan bir hastalıktır ama seyri sıkıntılıdır. Çikolata kisti de aslında jinekolojinin bir nevi şeker hastalığıdır. Adı çok tatlı, çok güzel ama seyri sıkıntılı. Neden bu adı almıştır? Çünkü endometriozis dediğimiz hastalık aslında hastalığın kendisi endometriozis yumurtalıkta kistik formasyona dönüşüp klinisyen tarafından doktor tarafından fark edildiğinde ortaya çıktığında adı endometrioma yani çikolata kisti olur adını buradan alır ve ameliyat sırasında biz bu kistlere dokunduğumuz zaman içeriden gelen içerik sanki bir çikolata kıvamı gibidir. Adı çok sempatik ama seyre hiç değil. Neler olur bu hastalarda? Bu hastalar genellikle kronik pelvik ağrı hissederler yani nedensiz, sebepsiz devamlı bir karın ağrısı, kasık ağrısı en sık karşımıza çıkan nedenler Biridir. Bu hastalarda adetler çok sancılı geçer. Her kadının normalde adet sancıları olur ama adetin ilk kaç gün olur ve sonradan geçer. Endometrioma, endometriozis hastalarının yani çikolata kisti hastalarının sancıları geçmez. Adetleri çok sancılı ağrı kesiciye yanıt vermeyen süreçler yaşatır. Ya da bir grup hasta ki %15 ila 20'sine denk gelir. Kısırlık olarak karşımıza çıkar. Yani bir gün evlenir çocuk sahibi olmak ister. Araştırmalar yapılırken çikolata kisti olduğunu ya da endometriozisi olduğunu öğrenir hasta. O vakte kadar haberi bile yoktur. Ya da kansere dönüşen formları vardır ama bunlar çok nadirdir. %1 ila 2 oranında bevrak küçreli yumurtalık kanseri olarak daha ileri yaşlarda 50 yaşın üzerinde karşısına çıkar. En sık karşımıza çıkan klinik bunlardır. Bir de bağırsakları tutar. Derin infiltratif endometriozis dediğimizde tabana kadar inen, ana damarlara, bağırsaklara, diğer organlara kadar inen formları vardır. Çok ağır vakalardır bunlar. E, kabızlık yapabilir, ishal yapabilir ya da idrar kesesini tutar işeme güçlüğü, sık idrara gitme idrarını tutamama ya da boşaltamama dolup taşma kaçakları başlar nereyi bu tuttuysa, hangi organı tuttuysa orada sıkıntılar başlar en sık, en dramatik olarak karşımıza çıkan formu kısırlıktır, en bizi mücadeleye sevk eden, hastayı demoralize eden, uğraş gerektiren aşamadır, neden kısırlık yapar hem kistin formasyonu kimyayı bozar bebeğin tutunduğu rahim iç tabakasının mikro çevresi Kimyası bozulur. Birinci neden budur. İkinci neden tüplerin hareketini bozar, yapışıklık yapar ve geçemez. Sperm geçemez ya da döllenmiş yumurta dönüp rahim içine yerleşemez. Üçüncü neden bu sıkıntılar yaşanırken gebe formasyonu oluşacağı rahim iç ortamının Çevresi bozulur, yapışıklıklar bağırsaklara, karın zarına, idrar kesinesine bir konglomerat halinde yapışıklık gerçekleşir. Bu nedenlerden dolayı gebe kalamaz bu hastalar. Yumurtalık rezerve düşer, kist büyür ve yumurta kapasitesini azaltır. Ameliyat çoğu zaman gerekir bu hastalara eğer kısırlık aşamasına gelmişse... Ameliyatta iki seçenek karşımıza çıkar. Ya kapalı teknikle laparoskopik olarak ya da açık. Burada karar çok doğru verilmeli. Neden? İyi bir şey yapalım derken hastaya istemeden zarar verebiliriz. E hangi açıdan verilebilir bu zarar? Kapalı teknikle başlarsınız ama öyle yapışık bir vakadır ki, öyle kötü bir hale gelmiştir ki, kurtaralım derken, kistik formasyonu ortadan kaldıralım derken yumurta sayısı, kapasitesi, rezerve düşebilir. Yani ameliyattan sonra artık biz bu hastayı tüp bebeğe devrediyoruz dediğimizde, Tüp bebek tedavisi uygulanacak çok bir rezerv kalmayabilir. Bu karar çok dikkatli verilmeli. Ya da istemeden bağırsak yırtılabilir. Mesane idrar kesesi yırtılabilir. Organ hasarları, ana hasarlar, ana damar hasarları gerçekleşebilir. Bunlar çok dikkatli yapılmalı. Eğer gerekiyorsa bu vaka zor bir vaka kapalı teknikle yapılamayacak deniyorsa açık teknikle yapılmalıdır. Bu bahsettiğim kısırlık aşamasına gelmiş vakalar. Bundan önce de bu hastalar karşımıza çıkabilir. 15-20 yaş arasında daha genç grupta henüz bebek istemeyen dönemde, ve en sık karşımıza çıkan klinik, adetlerim çok sancılı geçiyordur, kasık ağrım vardır. En sık karşımıza bu iki nedenle gelirler. Kisti her zaman göremeyebiliriz. Çünkü kist görülmeye başladığı zaman hastalık evre 4'tür. 1, 2, 3 ve 4. 4. evreye gelmiş İlerlemiş vakadır kistin ortaya çıkması. O yüzden bir genç kız 15-20 yaşındaki bir genç kız benim adetlerim çok sancılı geçiyor. Ben 5 gün kanama yaşıyorum 5 günü de çok ızdırap çekiyorum diyorsa üstünde durmak lazım. Kisti görelim ya da görmeyelim şüphe etmemiz gerekiyor. Çünkü endometriozis başladığı zaman görüntüleme yöntemine girmez. Peki nasıl anlarız? Bir genetik yatkınlık. Bu kız çocuğunun, genç kızının annesi, teyzesi, akraba yatkınlığı vardır. Buradan yola çıkabiliriz. Bir de kan değerleri. CA 125 ve 19.9 dediğimiz tümör belirteçleri, kanserde yükselen bu biyokimyasal değerler, bu hastalıkta da yükselir. Bunlar bize yol gösterir ama esas gideceğimiz yol şudur. Şüphe. Acaba bu genç kızda, bu genç kadında endometriozis olabilir mi? Tedbirimizi alalım. Neden? Vaktiyle müdahale etmezsek, seyrine bırakırsak bu hastanın ileriki yıllarında kısırlığa gitmesi Muhtemeldir. Çok yüksek ihtimalle kısırlığa gidecektir. Hadi kanser olmadı diyelim ama kısırlık hayatının bir noktasını onu bekleyecektir. İlaçlar var verebildiğimiz. Hastalığı kontrol etmek adına ya da kisti küçük tutmak adına bir santim başlar 8-9'a gider. Biz bunları durdurabiliriz. Ne verebiliriz? Kombine östrojen progesteron verebiliriz. Yalnız progesteron verebiliriz ya da biraz daha bir tık daha ağır bir tedavi. Menopoza sokan iğneler verebiliriz ama yapmamız lazım. Ameliyattan ve kısırlıktan kurtarabilmek adına. Şu soru çok sık Gelir hastalardan neden benim başıma geldi genetik yatkınlık var ya da yok her vakada genetik yatkınlık yodur, yoktur maalesef her şeyin bilindiği bir hastalık değildir bu tahminler var bu tahminlerden birisi şu rahim içindeki tabaka istenmeyen yerlerde oluşuyor tüp gibi yumurtalık gibi karın zarı gibi idrar kesesi bağırsak neden oluşuyor bilinmiyor. Kanın dışarıya akması gerekirken adet kanının geriye doğru kaçtığından şüpheleniyor. Neden kaçıyor? Bilinmiyor. Bağışıklık sistemi bu hastalarda düşkündür. Yani e, ümmin süpresif hastalardır bunlar. Neden? Bilinmiyor. Hormonlar uyarı veriyor. Yani hücreye diyor ki sen rahim içi hücresine dönüş. Neden bu uyarı gidiyor? Niye diğer genç kızda gitmiyor? Bunlar da bilinmiyor. Bunlar hala tartışılan, araştırılan konular. Bir netlik kazanmadı sebebine dair ama tedavisine dair çok. Çok net ilaç ve cerrahi, kısırlıksa kısırlığın tedavisi, kansere ilerlediyse çok nadir vakalar, berrak hücreli yumurtalık kanseridir, kanser cerrahisidir ilerleyen yıllarda. Bir şekilde hastalığın vakitlice tanısının alınıp takibinin düzgün bir şekilde yapılması gerekmektedir. Eğer sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir dahaki konuda görüşmek üzere.